Herkese merhaba, bugün sizlere daha önce Trust Wallet adında bir cüzdan tanıtmıştım. Şurada gördüğünüz, şimdi de Tronlink Pro adında bir cüzdan tanıtacağım. Tanıttığım Trust Wallet ERC20 tabanlı, yani Ethereum'un blok zincirine de oluşturulmuş altcoin'lerin içinde bulunduğu bir cüzdandı. Tronlink Link cüzdanı ise TRC10, yani Tron blok zincirinin üzerine kurulmuş blok zincir kullanılarak oluşturulmuş tokunların bulunduğu aynı zamanda e, Tron işte USDT vesaire e, birçok alt koinin de bulunduğu bir cüzdan. Bu cüzdan için ben zaten aşağıya açıklamalar kısmına linke e, hemen linkini koyacağım. O linkten giriş yapıp uygulamayı indirdiğinizde size aynı trasvalıttaki gibi bir cüzdan olduğu için e, kayıt oluyorsunuz ve private keyinizi veriyor. Hop, verdiği private private key 12 kelimeden oluşuyor yabancı kelimeden. Onları bir yere not edin. Sakın işte e, fotoğrafını vesaire çekmeyin. Bir kağıda düzgün bir yere kaydedin ve kimseyle paylaşmayın. Ne olur ne olmaz telefonunuz eğer bozulursa ya da başka bir sıkıntı çıkarsa o private key ile tekrardan buradaki hesabınıza ulaşabiliyorsunuz. Şimdi tron link ile alakalı olarak hemen şöyle anlatayım. Gördüğünüz gibi şurada total assets yani burada e, benim şu an buraya atmış olduğum tronlar var. 1248 adet tronum var benim şu an. Burada da yaklaşık olarak değerini gösteriyor. 15.80'lik de bir değeri var. Ee, burada bu uygulamayı indirdikten sonra yapabileceğiniz birkaç tane işlem var. İşlemlerden ilki örnek görüyorum. Buraya tron göndereceksiniz. Buraya tron veya şu aşağıda gördüğünüz işte bittorrent, win, işte usdt, alfa vesaire herhangi bir bitcoin veya coin'i buraya göndermek için buraya diyeceksiniz ki receive diyeceksiniz ve size ait olan, size özel olan cüzdan adresini Şurada gördüğünüz gibi vermiş olacak ve bu cüzdan adresini kullanarak buraya e, Tron'un TRC10 alt token'larını ve Tron gibi coin'leri buraya yollayabiliyorsunuz. Şöyle geri çıktığımızda buraya yolladınız. Yollama receive kısmındandı. Bir de send kısmı var. Send kısmına tıkladığınızda da receiving adres kısmına yollamak istediğiniz adresi giriyorsunuz. Select token kısmından hangi tokeni gönderecekseniz onu seçiyorsunuz seçtikten sonra da ne kadar göndermek istediğinizi şuraya şu kısma yazıyorsunuz. Bu şekilde de istediğiniz hesaba buradan tron gönderebilirsiniz. Şöyle buradan geri çıktığımızda da e, şu, tron linkin şöyle bir olayı var. E, gördüğünüz gibi freeze ve unfreeze var. Bir de şurada vote kısmı var. Bu kısımlardan burada tron tutarak tron kazanabiliyorsunuz. Yani tronlarınızı harcamayacağım diyorsunuz ve burada donduruyorsunuz. Dondurduğunuz tronları da Vod kısmından oylayarak oy anlamında kaç tane tronunuz varsa onları kullanarak kullandığınız kadarıyla az miktarlarda size tron kazandırıyor. Şöyle gelelim. Frizz kısmına geliyorsunuz. Frizz kısmına geldiğinizde hemen gördüğünüz gibi şurada enerji ve bandwidth kısmı var. Bu enerji ve bandwidth kısmının, kısmının olayı... Siz burada herhangi bir işlem yaptığınızda Çünkü buranın içinde birçok uygulama da var Hatta e, kumar oynayabileceğiniz alanlar da var Ama kesinlikle önermiyorum Yani kumar oynamanızı Genelde kaybediliyor Bildiğiniz gibi her zaman kasa kazanıyor Sizin pek bir kazancınız olmuyor Ben hiç bulaşmıyorum kumar işlerine Size de bulaşmamanızı öneririm Ama tabi isteyen istediğini yapabilir Enerji ve bandwidth kısmına gelirsek de Bu enerji ve bandwidth kısmı yaptığınız işlemlerde Örnek veriyorum siz buraya gelip aşağı kısımdan Elinizde olan tronları dondurduğunuz zaman Sizden normalde tron üzerinden Tron üzerinden Ücret alıyor ama siz eğer Sizin enerjiniz ve bambitiniz varsa Bunları Bunları biriktirdiyseniz otomatik Olarak bunlardan çekiliyor sizin masraflarınız Yani fiileriniz herhangi bir sizin Tronunuzdan bir çekim yapılmıyor Onun yerine hiç para harcamadığınız Enerji ve bambitten çekim yapılıyor Şöyle aşağı indiğimiz Zaman da burada frizz kısmını görüyorsunuz Frizz kısmının Dondurma kısmının hemen yanında enerjimi bandwidth mi istiyorsunuz diye soruyor. Ben genelde işte bir enerji yapıyorum. Bir bam, bir bandwidth yapıyorum donduracağım zaman. Mesela enerji yapayım şimdi yani. Enerji dondurduğum kadar ona göre bana enerji verecek. Aşağı iniyoruz. Diyor ki şurada balansın diyor 2.51 diyor. Ben daha yeni çünkü dondurmuştum tron. O yüzden çok az. Daha yani 3-4 günde kazandığım bir miktar bu. Buradaki tronu buraya geliyorum. Enter the amount diyor 2 nokta şöyle virgül yapayım. Yapmıyor. Direkt 2 diyeceğim o zaman. Virgül olmuyor çünkü. 2 Tron diyorum. Ondan sonra da 2 Tron dedikten sonra freeze diyorum. Bana hemen freeze now işte burada bilgiler yazıyor. Receiving address, işte ne kadar donduracağım ve bana ne kadar benden ücret alacağını. Gördüğünüz gibi bu kısımdan benden Tron almak yerine ücret olarak o biriktirdiğim banwit'ten alıyor 246 tane freeze now diyorum bana şifremi soruyor hemen şifremi giriyorum evet şifreyi girdim Şu an tronları dondurduk buraya tron attınız buradan site eklediniz yani ben bunu harcamayacağım burada donduruyorum dediniz dondurduktan sonra vote kısmına geliyorsunuz burası da kazandıran kısım vote kısmında şöyle aşağı indiğimizde gördüğünüz gibi bir sürü site vesaire var ben bunlardan en çok bilindik ve en üstte olan yani en çok e, vot oy kullanılmış olan Binance'e stekliyorum. Gördüğünüz gibi şu kısımda şu an iki tane yeni dondurmuş olduğum tronlar var. Burada da daha önce dondurup oyladığım tronlarım var. 1243 adet tronum var. Hemen şöyle geliyorum. Gördüğünüz gibi Binance stek kısmında 1243 yazıyor. Oradaki 1243 kısmından hemen buraya iki tane daha eklediğim için 1245 yapıyorum ve tekrardan vote diyorum. Yani oyla diyorum. Oyla dedikten sonra bana tekrardan şifre soracak. Hemen şifreyi giriyorum. Şifreyi giriyorum. Yine benden 265 adet e, tekrardan banwit alıyor, trona almıyor banwitim olduğu için. Down diyorum. Password'ı yanlış girdin diyor. Hemen tekrardan gireyim. Şöyle down diyoruz. Kabul etti ve gördüğünüz gibi şu an 1245 adet Tron'um burada mevcut. Bana şöyle söyleyeyim, yaklaşık 5 saat içerisinde ortalama her 5 saatte bir az bir miktar Tron veriyor bana ve verdiği Tron'lar şurada birikiyor. Buradaki Tron'ları çekmek için de burada oy kullandıktan sonra burada kazandığınız Tron'ları çekmek için de withdraw reward diyorsunuz. Ondan sonra transfer now diyorsunuz ve tekrardan sizden bir şifre istiyor. Şifre istedikten sonra şifrenizi giriyorsunuz. Okey diyorsunuz ve kazandığınız buradaki tronları şuradaki ana hesabınıza yollamış oluyor. Şuradaki tron hesabınıza. Bu ilk başta buraya tron attıktan sonra yapabileceğiniz burada tronlarınızı herhangi bir borsada duruyor. Yani ben mesela borsada tutuyordum tronlarımı. Borsada tutmak yerine zaten az bir miktarda vardı. Az, az bir miktarda tronumu yaklaşık 1150 adetli buraya çektim. Ve birkaç aydır da bu iş yani burada stekte tutuyorum. Onun dışında az bir miktarda buraya ben e, yine tron atmıştım bu 1200 tane dışında. O tronları da şurada gördüğünüz gibi win altcoin'i var. Win altcoin'i almıştım. Ben aldığım zaman fiyatı daha ucuzdu. Onu da şu şekilde alıyorsunuz. Buraya tron attıktan sonra hemen sağ sol altta gördüğünüz gibi markets var. Marketten alış satış yani e, trade yapabiliyorsunuz. Dönüştürebiliyorsunuz token'larınızı. Buradan arama kısmına geliyorsunuz. Mesela ben win almak istemiştim. Win yazıyorsunuz. Win yazdıktan sonra da hemen gördüğünüz gibi win trx yani tronla e, değiştirebiliyorsunuz. Sonra almak istediğiniz yani tronla değiştirmek istediğiniz e, altcoin'i girdikten sonra burada buy veya sell diyorsunuz. Eğer win almak istiyorsanız tron karşılığında buy diyorsunuz. Tam tersini istiyorsanız satmak istiyorsanız da sell diyorsunuz ve satış işlemi yapabiliyorsunuz. Aynı borsada olduğu gibi sonra dediğim gibi ben buradan winleri aldım win tokenı aldıktan sonra discover kısmını görüyorsunuz burada discover kısmını çok fazla karıştırmadım sadece kazanç sağlayabileceğim burada paramı tutarak ne var diye baktım ve win'i buldum şöyle hemen buraya wink yazıyorsunuz wink yazdıktan sonra karşınıza win tokenın içinde win token tutarak kazanç sağlayabileceğiniz wink uygulaması açılıyor bu bir kumar uygulaması yani isteyen Kumar da oynayabilir ama dediğim gibi ben önermiyorum. Çünkü her zaman kasa kazanıyor. Yani bir kazancınız olmuyor genelde. O yüzden ben burada herhangi bir kumar vesaire öyle şeylere pek bulaşmadan windrops kısmına geliyorum. Ve burada da aynı tronları dondurduğum gibi win aldığım winleri donduruyorum. 93 bin adet win almıştım. Ne kadar diye sorarsanız 55 liralık. Yani o zaman 40 lira verdim. Şu an değeri 55 lira. 55 liralık winimi dondurdum. Ve gördüğünüz gibi... Şu an 3 dakikası var. Her gün bana buradan 0.15'den 1.50 yani 0.14 ile 1.5 arası tron veriyor. Her gün bana buradan. Buradan da ufak bir tron kazancı elde etmiş oluyorum. İsterseniz dediğim gibi win alıp win aldıktan sonra burada winleri de dondurup hem trondan hem win'den tron kazanabilirsiniz. Şöyle tekrardan geriye çıkayım. Buradan da geriye çıktım. Bir şey daha söyleyeceğim hemen şöyle sağ alt kısmından e, tekrardan mi ben kısmına geliyoruz ben kısmına geldikten sonra wallet management var eğer e, kendi private keyinizi unutursanız ya da not etmeyi de notlarınız kaybolursa vesaire hala da uygulamaya girişiniz varsa wallet management, kı management kısmından şifrenizi girip private keylerinize ulaşabilirsiniz history kısmından geçmişiniz, geçmişinizi görebilirsiniz ve benim anlatacağım kısımda friend invitation kısmıydı friend invitation kısmına da tıkladığımız zaman burada diyor ki invite friends share million Tron diyor yani e, olay şu arkadaşlar e, burada hemen refer a friend and get Rewards diyor ya Şuradaki de invitation kod siz bu uygulama indirdiğiniz zaman hemen Şuradaki kod sizin kodunuz olacak buradan da e, kodla beraber uygulamanın linkine buradan daveti buradan gönderebileceksiniz ve bunun sayesinde davet ettiğiniz kişi 300 kredi kazanacak yani 300 puan kazanacak ve siz de 300 puan kazanacaksınız. Yani benim bu kodu kullanırsanız aşağı ben zaten açıklama kısmında koyacağım. Ben de 300 puan, siz de 300 puan kazanacaksınız ve bu etkinlik bittiğinde de buradaki kazandığımız puanlara göre belli bir ee, şeye göre yani kazandığınız puanları sıralamanıza göre buradaki tronlar hesabınıza paylaştırılacak. O yüzden eğer e, etrafınızdaki kişilere önerirseniz arkadaşlarınızda vesaire buradan puan kazanıp e, daha fazla tron kazanma ihtimalinizi arttırmış olursunuz. Benim e, mesela çok fazla tronum olmadığı için ben buraya attım hazırda kâr edebiliyorum diye ama e, kripto para konusunda dikkat etmeniz gereken bir şey var. E, eğer siz kendi işte bu Ledger, Nano S tarzında özel kendinize özel cüzdan alıp cüzdanı da saklamıyorsanız onun dışındaki bütün saklama yöntemlerinde az da olsa azlı ve çoklu olarak tabi bu değişken bir mesele risk var. Yani siz buraya turan attığınız zaman private key'nizi kaybederseniz paranızı da kaybedersiniz. Ya da biriniz private key'e ulaşırsa bütün paranızı çalabilir. Aynı şekilde borsada. Borsada ciddi bir hacklenme olursa ve borsa yeterli seviyede e, güvenlik, işlemlerine önem vermiyorsun ve ciddi seviyelerde bir koruması yoksa sizin bütün paranız gidebilir ve ne yazık ki benim param nerede bana paramı verin diyebileceğiniz de kimse olmaz ortada o yüzden bu tarz işlere girişirken koyun alırken alt koyun alırken ya da herhangi bir borsada paranızı tutarken iki defa düş yani iki defa düşünüp bu bütün sorumluluğun size ait olduğunu tekrar tekrar düşünmeniz gerekiyor çünkü ne yazık ki benim param nerede diyebileceğimiz kimse olmuyor etrafta herhangi bir borsa eklendiğinde ve paramız kaybolduğunda en iyi birçok insanın dediği bu tokunları koinleri saklama yöntemlerinden biri de dediğim gibi Ledger Nano S gibi e, herhangi bir kendi satın alabileceğiniz şu an fiyatı galiba 400-500 lira olması lazım iyi bir tane cüzdanın öyle bir cüzdan da saklamanız eğer ciddi miktarlarda Bitcoininiz, Ethereum'unuz vesaire değerli bir koininiz varsa e, dediğim gibi Aşağı linke koyacağım. Oradan açıp indirebilirsiniz. İsterseniz tronunuz varsa da ya da başka bir burada bulunan bir altcoin buraya alıp buradan da az da olsa bir kazanç sağlayabilirsiniz. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.